Merhabalar, söz uçar yazı kalır diyerek başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim ki eğer kolesterol düşüren on gıdayla ilgileniyorsanız mutlaka bir konuyu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. O da damar tıkanıklığınız var mı yok mu? Eğer damar tıkanıklığınız varsa bu kolesterol işini ciddiye almanız gerekiyor. Ve eğer kolesterolinizi %1 düşürseniz riski de %1 düşer. Tek başına sadece benim kolesterolüm İlgisi yok, damar tıkanıklığı ile derseniz hata yapmış olursunuz. Öncelikle onu başta iletmek isterim. Bütün çalışmalar onu gösteriyor. Ve illa da size hap diye tutturmayacağım ama şunu söylemem gerekiyor. Bazı önemli noktalar var. Örneğin vücudumuz kolesterolü ne olduğunu farkında. Günde 1 gram kolesterol yapılıyor ve %30-40'ı gıdalardan alınıyor. Yani geriye kalan %60-70'ini vücudumuz kendi üretiyor. Ve... Kolesterol çok değerli, o yüzden ile atılan kolesterolün %50'si geri emiliyor. Yani kolesterolüm çok düştü, benim sağlığım bozulacak gibi bir şey düşünmenize hiç gerek yok. Düşük kolesterolün insan vücuduna herhangi bir zararı yok. Gördüğünüz üzere %60-70'i zaten vücut tarafından sentezleniyor. Ve dolayısıyla eğer herhangi bir şekilde damar tıkanıklığınız varsa, stentiniz, bypassınız varsa o zaman Kolesterol'e önem vermeniz gerekiyor ve daha önceki bir videomda vardı. HDL dışındaki tüm kolesterol zararlı. Sadece LDL değil. Kalıntı kolesterol videomu da bakabilirsiniz. Çünkü bu iş biraz hedef saptırmaya benziyor. Kolesterolü bütünüyle ele almak gerekiyor. Ve tabii ki sadece kolesterolle iş bitmiyor. Şeker yükü ve kilo fazlası da bununla bağlantılı. Çünkü yağlar önemli, yağdan iki kat enerji elde ediliyor. Fakat buna karşın yağların ve şekerin yıkım yolları aynı. Dolayısıyla birbiriyle ilişkili iki yoldan bahsediyoruz. Tek başına sadece kolesterol deyip geçmeyiniz, kilo fazlanız ve şeker yükünüz de önemli. Bakın vücutta %5 ile %6 şeker depolanıyor, 1500 gram ağırlığındaki karaciğerin yani 75-80 gram. O yüzden karbonhidrat kısıtlaması 50 gram olarak saptanmış. O yüzden şeker yukarı glikojen olarak karaciğerde depolanıyor. Fazlası yağ olarak depolanıyor. O yüzden ne kadar fazla şeker o kadar fazla yağ demek. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve kilonuzdaki çok ufak değişiklikler bile mutlaka size olumlu olarak yansıyacaktır. Unutmayın başta söylemiştim kolesterolünüzü %1 düşürseniz riskinizi de %1 düşürsünüz. Tabii ki egzersizin kilo vermeyle önemli. Hiç söylememe gerek yok. %10 kilo verseniz bile bundan olumlu bir şekilde etkileniyorsunuz. Gıdalarla kolesterolünüzü ancak %15 düşürebilirsiniz. Ve korkulan kalp krizi, felç vesaireyi %35 ila %50 oranında azaltma şansına sahipsiniz. Ve unutmayınız HDL'miz iyi kolesterol. Bizim önemli bir kolesterolümüz. Niye? Çünkü kireç içinde buruken LDL kolesterolü boşaltmaya çalışıyor. Onun oksidasyonunu engellemeye çalışıyor. Ve bizim şekerimiz ne kadar fazla olursa glikolize olan, şekerlenen kolesterol kireçte o kadar birikiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, zeytinyağı için başka bir video yapacağız. Ama hep söylenir yulaf ezmesi, evet lif, antioksidan ve beta glukan içeriği var. Lifler bir tabaka halinde birikiyor, beta glukan da bir tabaka halinde birikiyor. Böylelikle ikinci tabakayla evilim azalıyor. Ama Türkiye'deki beta glukan oranı yulaf ezmelerinde belli değil. Onun için yulaf ezmesi videomada bakabilirsiniz. Sebzeler genel olarak genel lif, antioksidan ve beta glukandan zengin. Beta glukandan zengin olan patlıcan ve bamayı size hatırlatmak isterim. Özellikle büyük yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak ve pazı son derece önemli. Tabii bu arada patlıcanın kilosu 25 TL olmuş bu karda kışta kıyametti diyecek hiçbir sözüm yok. Tam tahıllı olanlar ekmek, makarna ve özellikle kepek lif açısından çok zengin. Biliyorsunuz kepekli olanlar liften en zengin olanlar. Ama tam tahıllı üretimi, tam tahıl tüketimi son derece önemli. Kolesterolü düşürmede etkin. Bunun yanında bizim geleneksel baklagillerimiz mercimek, fasulye, barbunya ve nohut da aynı şekilde kolesterolü düşürüyor. Bütün bunların hepsine bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki sarımsak üzerinde bir sürü videomuz var sonra da bunları ekledik ve sarımsağın içinde bakın alisin var. Bu alisinun kolesterol düşürücü ilaçların yani statinlerin engellendiği enzimi engelliyor. Yani bir yerde doğal kolesterol ilacı olarak kabul edilebilir. Ama içindeki aktif maddesi nedeniyle tüketimi çok fazla miktarda olması gerekiyor. O yüzden zaten tablet ve tozu öneriliyor. Çünkü bitkilerin içerisindeki fitokkemikallerin emilim oranları son derece düşük. Bakın ben yeşil çayı öne aldım. Niye yeşil çayı öne aldım? Çünkü sarımsak gibi içindeki kateşinler de gene aynen kolesterol düşürücü ilaçların gibi enzimi etkiliyorlar. Yani yeşil çay ve sarımsak size kolesterolücüne benzer bir etki yapıyor. Kuruyemişleri yemişleri 88-44 formülümü hatırlatmak isterim. Fındık fıstık 8'er tane, ceviz badem 4'er tane. Bunları her gün tüketmenizi öneririm ama hiçbir sıkıntınız yok ben bunu tüketemiyorum derseniz o zaman size bunu haftada en az 3 kez tüketmenizi öneririm. Yani sıkıntısı olanlar için bunu anlatmak istiyorum. Bir de tabii ki balık, omega 3 yağ asitleri. Maalesef biliyorsunuz bizim aladan aldığımız yani bitkisel kökenli aldığımız ala bizim EPA ve DEHA'mıza eşdeğer değil. Dönüşüm oranı çok düşük. O yüzden maalesef balıktaki EPA ve DHA'ya ihtiyacımız var. Bunun için ne yapabiliriz? İlla da çok pahalı balıklar yemenize gerek yok. Bir şekilde ton balığı yemeniz de uygun. Haftada 227 gram balık ürünü yemeniz yeterli olarak kabul ediliyor. Tabii ki her hastayı farklı olarak değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz hastalık yoktur, hasta vardır. Ben tohumlara çok önem veririm. Bunun içerisinde keten ve çiha önde gelir. Tabii ki keten nitrik oksit ile etkili olduğu düşünüyor. Ama nitrik oksit zaten vücudumuzda damarlarda orijinal olarak sentezleniyor. Dışarıdan aldığımız nitrik oksiti örneğin ilaçlarda kullanabiliyoruz. Değil mi nitratlar? Dilaltı izor değil. Onlar da nitratlar. Meyvelerin içerisinde avokado ile ilgili yapılmış tonlarca araştırma var. Avokado kolesterol düşünmedi. Son derece yararlı. Ama unutmayın günde iki tane elma. Doktoru evden uzak tutar diye bir Amerikan atasözü var. Onun için avokado yoksa bile elma yemenizi şiddetle öneririm. Elma belki de bu listelerin içerisinde en kolay ve en güzel olanı tabii ki baklagilleri de lütfen unutmayalım efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.